Ya gerçek iman çok hayati bir konudur. Onun için mümin yere kapanacak, yalvaracak Allah'tan. Ya Rabbi bana gerçek iman nasip et. Ya Rabbi bana e, senin deli aşığın olmayı bana nasip et diyecek. İnşallah. Anlaşıldı mı? Ya Rabbi beni divane et diyecek. Ben yani dedirmek istiyorum. Senin aşkından diyecek. Anlaşıldı mı? Ve o güçlü imanımı hiç sarsma son nefesime kadar beni o imanla yaşat diyecek. İnşallah. Biraz iman elde edip, ondan idare etmek olmaz. Yani öyle bir iman olacak ki, bir kere ölüm her an, Ya Rabbi, benim canımı al diyecek, her an hazır, hazırım diyecek. Yani ben senin uğrunda hemen canımı vermeye hazırım diyecek ama ağız ucuyla değil, aşkla. Ya abi hapse razıyım, beni hemen istediğin hapse sok. 30 yıl yatayım, ömür boyu yatayım diyecek, senin uğrunda. Kolumu, bacağımı doğrasınlar yarabilecek. Senin uğrunda, ağzımı, yüzüm, her şeyimi doğrasınlar. Hepsine razı olacak. Ama usulendi aşkta gerçek iman.